<gülüyor> ne haber aşktan albana? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl aşk? Bu nasıl yaz? Bu nasıl bir heyecan? Eskiden kalbim kalbi transparan, dipteydim, koyudum, soğuttum yani ben. Asındı kalbim senle kimse sorma aşkla alakalı benden sonra Benden başka anlatamaz ki Her halin o tek bir tip insan sonuç Bana rağmen kaçsan uçsam kaçsam Ben başka her şey başka Herkese dinlet açısı spor Bu denediğin aşkı bambaşka Nasılsın aşkta bir hadi Dünyama Asla korkma Çılgın romantik Gözü kara olsam da Her tadı başka Nasıl aşkta yeni hadi dünyama Asla korkma Çılgın romantik Gözü kara olsan da Her tadı başka Bu nasıl aşk, bu nasıl yaz, bu nasıl bir heyecan Eskiden di, kalbim transparan Dipteydim koyuydum, soğuktum yani ben Isındı kalbim senle, kimseye sorma aşkla alakalı Benden sonra, benden başka Anlatamaz ki her halin o, tek bir tip insan sonuçta Buna rağmen kalsam, uçsam, kaçtam Benle başla, her şey başka Dedim, dedim, dedim, açtısı, ful Bu delinin başka. Nasıl Nasılsın aşkta, gir hadi Çılgın romantik gözü kara olsam da Her tadı başka Nasılsın aşkta Gir hadi dünyama Asla korkma Çılgın romantik gözü kara olsam da Her tadı başka Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bunların hepsini senin modun yerine gelsin diye yaptım. Karşılığında aldığım cevap beni pek... Ya siktir git Boş yapma Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. <gülüyor> Nisan... <gülüyor>